Herkese merhaba arkadaşlar ben Tarık. Bugün sizlerle yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Monster Notebook oyun testi. Evet Monster Toolpart T5 versiyonu 19.2 ay al alalı tam olarak bir buçuk hafta oldu. Bir hafta zaten teknik servise geçmişti. Yani yaklaşık bir ay bir haftadır bilgisayar elimde ve kullanıyorum. video geçmeden önce şunu sizlere bir söylemek istiyorum. Arkadaşlar ben Monster'da çalışan yetkili bir servis de çalışan bir 10 çalışan birisi değilim e, CEO yardımcısı değilim e, satış danışmanı hiç değilim e, yani müşteri hizmetleri değilim Tamam sorabilirsiniz sorduğunuz sorular elimden geldiği kadar cevap veririm ama hani gelip bana şunu demeyin abi şu mesaj çok saçma adam geliyor yoruma almış monster'u Kadıköy şubesini vermiş Onlar da çöp etmiş bilgisayara ya çöp de denmez Aslında bir tane ölü piksel var gelmiş aramlara şey yazıyor bu bilgisayarı bir daha kimse önermeyeceğim ya bu benim umurumda değil hani önerip önermeme sana kalmış Ben burada aldım çekiyorum dedi. Yani aldığınız vakit nasıl oyun oynarsınız Ne bileyim yani elinize ne gelir Ben size bunu göstermeye çalışıyorum Burada adam gelmiş bu bilgisayarı ben bir daha kimseye önermeyim Önerme kardeşim hani ben burada çalışan birisi değilim Kimisi geliyor altına monster Rezilliktir sizin gibi şirket görmedim Şirket benim değil yani benim ne suçum var burada Hani gelip lütfen yorumlara Yok önermeyeceğim yok şöyle yapmazsanız şöyle yaparım Yok şunu şunu yapmayın Bana böyle şeylerle gelmeyin arkadaşlar ben orada çalışmıyorum Sponsoru da değil kendi paramla tak verdim aldım Yani 10-12 ay taksitle Yani lütfen gidin oraya. Ekşi sözcü yazın, ne bileyim monsterin kendi Instagram adresini yazın, kendi YouTube adresini yazın, gelip bana yazmayın. Konumuz olursa cevaplarım evvela ama gelip böyle şeyler yazmayın. Evet konumuza gelecek olursak bugünkü konumuz Monster Tulpar oyun testi. Şimdi oyun testine geçmeden önce şunları söylemek istiyorum. Yorumlarda 3-4 arkadaşınız demiş böyle farklı oyunlar. Ben genelde FPS oyunları oynarım. Da genelde demeyeyim sadece FPS oyunları oynarım. Onlardan hiç oyun oynamam. Bana sarmıyor. Bir hikaye hikaye öyle şeyler o oyun öyle oyunlar beni hiç sarmıyor. Baştan size onu söyleyeyim öyle oyunlar yok bu videoda. Zaten Zaten o alt barda hangi oyunların olduğunu göreceksiniz. İsterseniz bu konuşmaları falan dinlemeden izleyerek istediğiniz oyunu. Üç 3 tane oyun testimiz olacak. Bir Valorant olacak. Ee, Fortnite olacak. Bir de GTA 5 olacak. Fortnite isteyen 2-3 kişi olmuş. Valorant'ı da gördüm. Ee, GTA'yı görmedim ama artık o bizim milli şeyimiz. Eba açar mı diye soranlar olmuş. Evet. Şimdi 3 testimiz var. Valorant milli test oyunumuz GTA 5. ikinci olarak da Fortnite. Normalde CS:GO ve Zula da vardı. Hani bunları da hesaplamıştım içerisine. Şöyle bir durum marka bu bilgisayarın hafızası 256 GB Samsung'un e size geldi vakit 220 GB'lık geliyor diğer alanı sistem aldığı için ona göre değerlendirme yapmamız lazım. Normalde benim demiş olduğum gibi Zula, CS:GO, Fortnite, Valorant GTA 5. Ben bu 5 testi yapmayı düşünüyordum. Sonradan bir iki program yüklemek zorunda kaldığım için maalesef CS:GO ve Zula'yı sildim ama Valorant hani Valorant'ta FPS, oyun zula'da FPS, oyun CS:GO'da FPS oyunu, Fortnite'ta FPS oyunu. Hani Fortnite'te 200 alıyorsam diğerlerinde de yani en az alabileceğim ortalama 200. Bunu da hesaplayın. İsterseniz şimdi ilk testimiz olan Valorant'a geçelim. Sen Sen de belanı versin. Evet oyunumuza ikinci kez olarak giriyorum ee, az önceki yeni ekran kaydını almamış ee, siz zaten izlemediniz orayı şimdi az önce ben bayağı bir konu konuştum şu an aklımda değil ee, unuttum ama konuştukça gelir herhalde aklıma ee, ilk konudan hemen başlayalım oyun ısınma turundayken e, Fpsimiz zaten solsya gözüküyor F solsya gözüküyor. mis ben kullanıyorum Çünkü Monster kontrol merkezine ben pek güvenmiyorum e, Orada işlemcim genelde 90 derece gösteriyor şu an e, şu an videoda olduğum için zaten ortalama 90 olması lazım kontrol merkezine girsem şu an 100 falan gösteriyor büyük ihtimalle Şimdi öncelikli olarak bilgisayar ısınma probleminden başlayalım Bilgisayar ısınıyor mu yani ısınıyor laptop bu e, ısınabilir. Çözümü var mı derseniz var. Bir tane fanlı soğutma alırsınız ama fanlı soğutmanızın da şey olması lazım. Olabilirse böyle metal yani metal olması lazım. ısıyı daha iyi iletebilmesi için mesela şu an benim kullandığım plastik yani pek bir işe yaramıyor açıkçası. Yani bir derece bile oynatmıyor fark ama ben sırf bilgisayarın altı açık kalsın diye e, bilgisayarın altından çünkü işlemciye ekran karttan alan kartı görebiliyorsunuz. Sırf bilgisayarın altı açık kalsın, hava alsın orası diye ben bunun altına bir tane soğutucu kullanıyorum. 5 yani liralık teknosu 6-7 sene önce alınmış soğutucu. Hani pek bir iş gördüğü söylenemez. Şöyle. ikinci konuya gelecek olursak. ikinci konumuz e, bilgisayar. Bir arkadaş yazmış bana. Hani şu anda ben bir ekran kaydında olduğum için e, 230 200 yani 190 lara falan düşüyor bazen. Onu da şuradan göstereyim. Görüntü kalitesi görmüş olduğunuz gibi hepsi açık, hepsi en yüksekte. En yüksekte bunları alıyorsunuz ki ben video kaydındayım. Siz bu bilgisayarı ilk aldığınızda yani 260 270 falan görür. Ama e, ilk aldığınızda da şöyle bir durum var. Şimdi i̇lk aldığınızda da şöyle bir durum var. E, bu bilgisayarı ilk aldığınız vakit elinize geldi. Siz bu bilgisayarı hemen Valorant'ı kurdunuz. Oynamaya başladınız en yüksek ayarlarda. Aldığınız FPS 100-120. Geliyorsunuz bana işte söyleniyorsunuz. Değişte şerefsiz onunkinde 250 yazıyordu. Benimkinden neden 100? Oraya gelecek olursak şöyle bir durum var. Ben bu bilgisayara ilk aldığım vakit en yüksek ayarlarda 100 FPS falan alıyordum. Hatta çok şaşırdım. Dedim nasıl olabilir yani? O kadar para verdim. 100 FPS mi alacak bu? Sonradan birkaç araştırma yaptığım vakit Oyun oynarken Nvidia RTX ekran kartını kullanmadığını fark ettim. İşlemcinin kendi ekran kartını kullanıyormuş. Yani ben bu RTX'e boşu boşuna para vermişim. Düşüncesine girdim ilk başlarda çünkü yani After Effects'i açıyorum aynı. Yani işlemcinin ekran kartını kullanıyor. Photoshop'a açıyorum aynı işlemcinin ekran kartını kullanıyor. Dedim ben ekran kartını boş boş mı aldım acaba? Hani takmasalar da oynatıyor. 1-2 araştırma sonucunda işlemcinin ekran kartını kapatabilmeyi buldum. İşlemcinin ekran kartını e, kapatabilmeniz için Monster'larda en az Toolpart T5 versiyon 19.2 olması lazım. Yani en düşük bu modelde bir bilgisayarınız olması lazım. Veya RTX kullanılabilen bir bilgisayarınız olması lazım. Yani i̇çerisinde RTX 2060 varsa da olur, 2090 varsa da olur. Yani şeyi fark etmez. Sadece RTX Ekran kartı bilgisayarınızda olsun yeter. Tek baktığımız yer burası. RTX ekran kartınız varsa bilgisayarınızda. Bu arada GTX 1660'ın var olur mu? 1650 var olur mu? 1050'in var olur mu? Öyle yorumlara yazmayın arkadaşlar. RTX diyorum farkındaysanız. Yapmanız gereken şu. YouTube'a yazacaksınız. RTX. İşlemci ekran kartı nasıl kapatılır? Monster şeyiniz neyse bilgisayarınızın modeli neyse. Monster Notebook'un bir videosu var. O videodan ek işlemciniz ekran kartını kapatacaksınız. Kapattığınız vakit artık RTX'i kullanmaya başlıyorsunuz. Zaten orada şey yazmıyor hani individual aç veya ne bileyim ek, işlemcinin ekran kartını kapat onun gibi şeyler yazmıyor orada. orda yazan işte only RTX 2060 hani sadece RTX 2060 veya yani ne bileyim only Intel işte grafik 5000 yani sadece Intel'in grafik işlemcisi veya hani ikisi de sizin büyük ihtimal ikisi de yazacak ikisi de yazdığınız için yazdığı için öncelik olarak işlemcinin ekran kartına önem verecek bu yüzden düşük efisler alacaksınız oyunlarınızda. Abi benim size tavsiyem nedir? Bilgisayar aldığınız vakit sadece RTX açık olursa şimdi Benim size tavsiyem gelecek olursak oyun oynuyorsanız, prizde oynuyorsanız bak priz çok önemli. Prizde eğer oynuyorsanız abi açın RTX'i oynayın. Ama yok kanki ben işte ne bileyim trende giderken oynayacağım. Öyle diyorsanız açmayın hani ikisi de dursun. Sebebi şu sadece RTX açtığınız vakit şöyle bir durum olacak. Ee, RTX ekran kartı işlemcinin ekran kartına göre 5-6 kat daha iyi ve daha güçlü olduğu için ona nazaren daha fazla güç tüketiyor ve daha fazla güç istiyor. Ee, eğer ikisi de açık olursa, mesela oyun oynarken işlemcinin ekran kartını kullanıyor ya, e, o zaman sadece işlemcinin ekran kartı açık oluyor. RTX açık olmadığı için, kullanmadığı için aktif şey diyor ve böylelikle bilgisayarınız ekstradan güç harcamıyor. Yani hangi ekran kartını kullanacaksa o zaman o ekran kartını devreye sıkıyor. O ekran kartı hani daha fazla güçlüyor. Hani ne kadar güçlüyse o kadar güç alıyor. Şimdi siz sadece +X'i açarsanız bilgisayarınızın pil ömrü bir 50 dakikaya kadar falan düşer. Benim tahminlerim bu yönde. Acayip de kasar. Ee, kasmasının sebebi şöyle. Ee, bu arada oyun bitti. Bozgunu verdik. Son durumlara bakacak olursak 90 230 civarlarında alır. Zaten siz sol üstten bakıyorsunuz buraya. Sebebi şu, e, sen yani zaten 800-900 istenilen bir e, sistem topluyorsun. Sen git bana 600 takarsan ya sistemin çalışmaz ya da çok düşük performans çalışır. Hani RTX 3090 olursan MX 150. Yani öyle düşünün. Adamın 24 GB ekran kartı varsa yani sırf 500 e, Watt'lık supply taktığı için o 24 GB ekran kartı 500 MB ekran kartıyla denk olur. Yani o yüzden bilgisayarınızda kasar. Ee, bu da o yüzden eğer pilde oyun oynayacaksanız oynarız büyük ihtimalle kasar. Onu sizlere önceden belirtmiş olayım. Şimdi girdik menüye. Ee, bu arada bunda bazen drop oluyor. Sebebini hala çözebilmiş değilim. Ee, büyük ihtimalle ayarlarda bir sıkıntımız var. Şimdi ayarlarına geleceğim. Ee, şu an biraz düşük FPS alıyoruz. Yani normalde bunun iki katı falan almamız gerekiyor şöyle ayarlar arkadaşlar bu tam ekran 16'ya 9 kapalı özel bu arada bu direct e, 12 beta da buna e, şimdi bir yere atlarsak sizlere göstereceğim ya, bu oyun normalde katsmıyor arkadaşlar bu oyun normalde 200-300 alırsınız bunda bu az önce direct 12 diyordu ya işte onu 13 çekeceksiniz o zaman alırsınız. Ben onu ayarlamayı unuttum. Ee, ama şu anki değerler zaten gayet iyi. 144 üzeri her zaman iyidir. Sebebi ise şu e, zaten 144 Hz'lik bir monitörü kullanıyoruz. Yani bizim burada 500 alsak da aynı görüntüyü göreceğiz. E, 145 alsak da aynı görüntüyü göreceğiz. O yüzden 144 üzeri her zaman kardır. Üstü kalsın. Yani üstügene gözüksün bize sıkıntı olmaz. Ama hani ben 150 FPS alıyorum. Benim neden bu kadar az demeyin. Hani 60 F, 60 Hz'lik monitörü olan adam 150 FPS alıyorum diye sevinirken senin 144 Hz'lik monitörün var. Ee, geliyorsun laf yapıyorsun. Boş yapma derim. Geçerim. Ee, bu da buradan bir ön bilgilendirmeydi. Şöyle hemen bakalım enerji içeceğimizi. Bu arada Fortnite'da hani ben bu oyunları da hiç oynamıyorum yani hani hiç. Benim ilgi alanım değil. Benim gerçi pek oyunlara da bir ilgim yok ama olsun gene de oynarız. Buraya biri geldi sanki ama. Yani, şş, bak şuradan bir yerine birisi kısa ses gelir. Evet mantıklı ses gelir. Ben şu an gittikçe alandan çıkıyorum. Ortalama şu an 149, 150, 160, 170. Havaya bakalım. Yani havada 215 falan. Direkt yerimize bakalım. Yeri de aynı. Şuraya bakalım. 170. Şuraya bakalım. Şimdi ayarlardan tekrardan size bir göstereyim. Ayarlarımız bu. Şu DirectX 12 beta var ya. Bunu performansa çekecektik. Ee, bir ileriye alacaktık. O zaman bunu FPS'in iki katını falan alacaktık. Ee, ama maalesef böyle. Şu an ayarlar bu. En yükseğe de çekmek istemiyorum açıkçası. Kasmaz ama en yüksekte bir droplanma oluyor. Hafiften. Ee, çok olmuyor. Bir de en yüksekin şeyi çok fazla. Parlaklığı çok fazla. Mesela hani her bir yaprak bile parlıyor. Yani o zaten başlı başına bir FPS düşürürken yani bir de ona gerek yok. Bu arada demiş olduğum gibi arkadaşlar ben bu oyunları oynamıyorum. Yorumlara gelip böyle mi oynanır lan demeyin. Ee, tek oynadığım oyun duradır. Siz buraları zaten hızlandırılmış görüyorsunuzdur. Ben sadece konuştuğum vakitleri e, normal alıyorum. Dur inşallah. Evet. Buralarda ufacık bir araba diller yaşanık duruyor. Şöyle devam edelim bakalım. Bak bak bak. Gördüm. O, da, o beni daha görmedi de. Ben onu gördüm. Büyük ihtimalle şimdi öleceğiz ama. Hadi herhese dua edin arkadaşlar. Şuraya yaklaşalım değil mi? Ha yok. O bizi fark etmedi daha. Şu anda fark etmiştir. Evet. Bu arada benim çok bir farmım yok. Ya ortalama FPS'i gördünüz işte arkadaşlar hani bu oyunu daha fazla uzatmaya gerek yok zaten oynamadım bir oyun sevmiyorum ben zaten bu oyunu da hani ortalama bu civarlarda alıyoruz FPS'i yani zaten ana oyun şey başlangıç kısmında 500 yaklaşık görüyor. Evet ikinci oyunumuz GTA 55. Evet ikinci önümüz GTA 5. Ee, görmüş olduğunuz gibi 76 Ne oluyor lan burada? Nargilemiştiniz oğlum. Ulan iyi biri dumanlı lan. Neyse. Evet beleşerler varmış. Yemem sesleniyor. Ee, şu anda ya Buraya bakmayın zaten. Buraya story olduğu için. Şimdi hazır bu eleman içeri girerken sizlere ben de ayarlardan göstereyim. Ee, settings, grafik. Direkt bir de olacak, full ekran olacak. E, MSI ya MSI ay mı diyeyim artık? X2 de olacak o şey. E, gölgelenmeleri yumuşatıyor. Onun mecbur açık olması gerekiyor. Yani açık olmasını tavsiye ederim. E, Görünüşte onun gibi shader, e, texture yazı kalitesi normal. Shader e, gölge kalitesi, e, şey pardon shadow e, gölge kalitesi yüksek, su kalitesi yüksek. Yo shader unuttum arkadaşlar ne oldun ya. ya bak, yazarsınız siz. Shedder kalitesi yüksek. E, reflection kalite yüksek. E, reflection MSI e, yok. Bu kapalı olacak. Hani bunun X2 olması lazım bir yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Oran da X2 olması lazım. X2 yüksek yüksek yüksek. E, bunun da Nvidia PSS olması lazım. Post da ultra olması lazım. E, burada yani anlatamayacağım işte arkadaşlar böyle olması lazım. Yani haberiniz olsun. Şu anda hem video çektiğim için hem ayarların hepsi en üstü olduğu için 55 fps civarları alıyorum. Bir de gece zaten her yerde ışık var. Şimdi birazdan oyunun ayarlarını düşüreceğim. Şimdi ayarlarımızı bir en düşüğe bir çekelim. Ben first person'dan çıkayım çünkü buraya birazdan 2-3 tane dingil gelecek. Beni patlatmaya çalışacak istedikse geliyorum buradan grafik iniyorum iniyorum iniyorum iniyorum iniyorum, iniyorum, iniyorum. Heh, şeydir ee, normal normal normal normal normal normal şöyle bir sıkıntımız var tekrardan başlatılacak diyor o zaman şöyle yapacağız başlasın bir daha gerisinden bir şimdi Çıkacak, tekrardan girecek. Evet, herhalde en uşağı çektik. Şu anda 120 falan alıyoruz. Ama işte oyunda droptanmalar oluyor, sıkıntı da orada. yine acıyor, <gülüyor> Dışarıda ortalama 60-70 falan alıyorduk. Arabamıza da bir binelim. Dediğim gibi benim siyah mat, siyah turuncuya alerjim mi diyeyim artık, Zafım var. Çok güzel, çok hoşuma gidiyor. İkisinin uyumu hel hele. çok hoşuma gidenlerden birisi. Mesela bak bu motorla, ne yapıyoruz arkadaşlar? Ya yani öldürdük gerçek hayatı olmaz. gerçek hayatta ben motorcular severim motoru da severim ama o bana orada yamuk yaptı ne yaptı aragaz verdi ben ne yaptım ben de ona gaz verdim yahh Allahu teala Allah ne Allah evet hızla çılgın ha, Zentorno da hakikaten yarbaymış ha, lan diğer turuncuma alsam bak Zentorno İstediğin zaman direk takabilen bir araba. İstemediğin zamansa çok iyi manevra yapabilen bir araba. Hani benim mesela öbür arabam olsa şunu yapamaz orada. Hani orada yuvarlanır kalır. Yani benim benim arabam şuradan şöyle dönemez. Geç bu da benim arabamda. Ha ben anlamıyorum ha bu tahta tahta olanlar neden yıkılmı? Hani bak. bu yıkılıyor tamam da. Hani Bu neden yıkılmıyor? Ya, ikisi de demirmiş gerçi de. Hani Şurada oz hoca bir zentorna yana şu yüze giderken çarpsa kırılması lazım. Göreve gidelim desem biraz uzun sürecek. Ya, arkadaşlar zaten bu GTA'nın mantığı bu. Hani freestyle, rastgele. Gidiyorsun internet şey, e, komşuna. Bilgisayar alan bir komşuna gidiyorsun orada. Abi bana oyun aç. Orada oynayacaksın kardeşim yani. Orada oynayan çocuk ne yapar? Anne bir saat daha duralım, anne yirmi dakika daha duralım. sen de oğlum baban gelecek o ne yapacak? Bana, bunun tarzında olaylar. Vay anasını satayım be. GTA 5'te bu olaylar olmaz. Yani GTA 5'in e, olaylı pardon, olaylar olmaz demiş. GTA 5'in aslında olay bu. Hani, zevk koy abi yani istediğin zaman oynayacaksın. Arkadaşların varsa onunla oynayacaksın. Crackli ise kendi başına yapacak bir şey yok. Yani bunu şeyden almıştım ben yani, Epic Games bir yer bedava dağıtıyor diye yazın. O zaman ben 3-4 hesap açıp almıştım ama diğer hesaplarım heti kapandı. Sebebini bilmiyorum. Ya i̇şte ya. şu yukarıdan bakmama neden bizim dermiyorsun yani? Neden kendin eğiyorsun aşağıya? Şöyle de bir tane motor alacağım. Onda aynı yere. Tamam, çıkabiliriz. Bu cıga gibi GBR'm, CBFM. motor harika dostum. Bu motor'a bir modif yapalım, sonra da videoyu bitire Alim yapalım. <gülüyor> evet oyun testleri genel olarak bu şekildeydi. 3 tane oynayarak toplam ee, Valorant ortalama 230 FPS civarlarında gitti. Fortnite ortalama o da yanlış hatırlamıyorsam 100-200 civarlarındaydı. Video kaydında olmamza rağmen. GTA 5 tane 80-100 arası. Demiş olduğum gibi eğer depolama alanının dörtte birini boş bırakırsanız yani 250 GBın 60-70 GB'nin boş olması lazım. Tam performansı alabilmeniz için. Benim gibi böyle 5 GB boş alanda oynarsanız yani ortalama bu FPS'leri alırsınız diyorum ve videonun sonuna geliyorum. Videoda oynamış olduğum oyunların yaradan çoğu FPS oyunu. Ona göre bir kafanıza bir FPS planı kurarsınız. Videomuzun burada sonuna geldik. Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Gidip monstru sallamak yerine gelip bana sallamayın. Onu zaten yarısını başlar da yaptım. Şimdilik benden bu kadar. Pazartesi gününe yeni bir video klibiyle sizlerle birlikte olacağım. Evet videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp videoya da like atıp aşağıdan bir tane de yorum yazarsanız çok makbule geçer. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.